Evet arkadaşlar, ee, Zafer Hoca ile Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz. Burak'la ben tekrardan ekrandayız. Çok güzel, kayıflı bir sohbet oldu. Hemen 1-2 update verelim. Ee, ondan sonra Ozan Hocamızı yayına alacağız. Öncelikle SpaceX ile ilgili son bilgileri vereyim arkadaşlar. Ee, şu ana kadar neler oldu? Şu ana kadar e, Kemal Cah Toprakçı bize bilgileri aktarıyor direkt yayından. Neler oldu? E, Test aracıyla fırlatma rampasına gittiler. Crew Dragon'un içine girdiler, kapatma ekibi kapattı kapağını ve sızıntılar için kontrol ettiler. Ee, herhangi bir basınç sıkıntısı yok, sızma olmadı, teknik bakımdan her şey iyi gözüküyor. Yakıt yüklemesinden önce hava durumuna baktılar. Yakıt yüklemesi başladı mı bunu bilmiyorum henüz. Ee, iletişimlerde sıkıntı yok, hava durumu güzel gözükmüyor %50'ye 50 ama iptal olsa da biz size... Çok kıymetli uzmanlarla yine bilgiler vereceğiz. Çünkü bu bilgiler baki SpaceX'in e, fırlatıp fırlatmamasından e, bağımsız şekilde bilgiler vereceğiz. E, bunun haricinde en son e, NASA yöneticisi Jim e, Bridenzeit fırtınanın fırlatma bölgesine ilerlediğini ancak fırlatmaya kadar havanın iyileşeceğini söylemiş. Şu an için iyi gidiyormuş e, her şey. Biraz kritik dakikalarda biz size yine meteor konusunu anlatırken de dahi olsa onunla ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdi Bay Burak sen de... Cevdet bu yakıt yükleme belki biraz e, kesinleştiğinde olan bir prosedür olabilir. Geçen yayında da konuşmuştuk Sedat Hoca'yla. Yakıt yüklendikten sonra iptal olduğuna ne oluyor tarzında. E, belki de şu an %50-%50 durumunu %60'a çekmeyi bekliyorlar. Hani gitme durumunu. Evet. Yine soracağız ben de tabii gördüm. bunu. Sedat Hoca da geldiğinde. De, evet, evet. Mehmet Erdün'e yani, teşekkür ediyoruz bu arada. Evet bir update'imiz var. Bir Barış Bayraktar'la ilgili onu bir ekrana vereyim istiyorsunuz. aynen. Ee, sen başta konuyu aşağıda şu tamam. an yazır. Arkadaşlar Barış Bayraktar bilimsini ve gelecek bilimde e, platformlarımızın diyeyim genel koordinatörü. Kendisi çok değerli bir arkadaşımız ve benim de çok sevdiğim bir kardeşim. E, onu şu anda Amerika'daki hayaline ulaşması için burs toplamaya çalışıyoruz FundgoGo'dan. Zaten burada detayları var. Kendi de açıklıyor. Eee Tek bir sorun var 1 Haziran'a kadar burs toplanmazsa FonGoGo'dan e, maalesef paralar geri gönderilecek. Bugüne kadar yollananları da geri alacak FonGoGo evet. Maalesef öyle. Barış'a destek olursanız ben kendi adıma çok sevinirim. Umarım bir hayırsever çıkar ve yardımcı olur. Evet moderatörlerimiz e, FonGoGo linkini çete birazdan atacaklar arkadaşlar. E, bu da bu şekilde. Şimdi istiyorsanız... Türkiye'ye düşen meteor konusuna geçelim. Ozan hocamız hazırsa bana bir işaret yapsın. onda yayına alalım. Evet, hazırmış. Evet. Hocam, hocam mikrofonumuzu açarsanız. Mute'da şu anda. Evet, geliyor Evet, hoş geldiniz hocam. Geliyor. Bulduk, hocam bulduk, geçmiyor diye biliyorduk Koyut'a ama yeni bir güncellemeyi geldi. Açtırırsam geçebilir diye düşünüyorum. Ondan dolayı diyeceğim ama şöyle... Ee, i̇ki dişimde problem var her zaman söylüyorum yayınlarda da bağlandığımda da söyledim. Hatta hmm. ikinci defa tap tweet'te de oldu yani iki gündür, üç gündür neredeyse. Adam niye maske takıyor diye değil mi? Burnu de açık, ağzı şurası, kapalı. Görüyorum, gösteriyorum ben de böyle aynen. Evet. Ben, ben şimdi sizin o videoyu gördüm mü? düşündüm acaba niye maske taktı diye. Şimdi güzel oldu. Problem mı? var. Aslında çok bizim için problem değil yani Görünüşe takılmıyorsanız çok izleyicimiz ona yok, bakan e, biri değil e, yani. Yoksa zevk açısından. <gülüyor> bizim yok. diyor hocam hayır hayır. Ee, Şimdi, evet, ne konuşuyoruz? Hocam, sizi önce bir tanıyalım. Ozan Ünsalan Aynen. kimdir diye sizi dinleyelim. Ozan Ünsalan e, İstanbul'da doğdu <gülüyor> en geriye gidersek. E, 28 Temmuz gecesi 1977. Ondan sonra e, tabii fizikçi olacağını bilmiyordu önceden. <gülüyor> Motorlarla uğraşacağını da bilmiyordu ama e, az önce esasında e, hocam da bir, türü, bir sürü şey saydı. Hani çok okumalıyız, çok araştırmalıyız. E, 6 tane madde saydı. Kesinlikle ben katılıyorum. Ben bu farklı olabilir bizde ama. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla çok okumamız, çok çalışmamız gerekiyor. Hangi alanda isek esasında. Ben de dedi, daha sonrasında e, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümünü bitirdim e, lisansımı. Daha sonra doktoramı ve yüksek lisansımı da aynı üniversitede tamamladım. Doktoradan sonra yurt dışı araştırmalara biraz yöneldik. E, Birçok kimya bölümlerine gittim esasında. Bir sene olsun, işte bir buçuk sene olsun çeşitli burslarla, yok bursları, tüvitak burslarıyla. Son özellikle 11-12 yıldır da meteor bilimine yöneldim. Esas çalışma alanım molekül fiziği. İnfralit ve spektroskopisi. Bu alanı meteoritlere uyguluyorum. Yani göktaşlarına uyguluyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Tamamdır. Evet hocam şimdi şu son e, meteor... Olayından önce bir de şu şeyi merak ediyorum ben. Sizin um, bir çalışmanız oldu. Biz de teknoloji bilim notlarında konuştuk. Teknosey ile ortak yayınımız her pazartesi. Selam olsun onlara da. Orada da hatta bize video gönderdiniz. Detaylı göstererek hatta anlatmıştınız. Ee, sizi o ünlü yapan çalışma, sizi ve diğer hocamızın ismini de unuttum siz söylerseniz. Ünlü yapan çalışma nedir? evet ee, Bir de SETI Enstitüsü de vardı o çalışmada. Ondan evet. da biraz kısaca bahsederseniz sonra Türkiye'deki evet. Meteor'u soracağım. Biz zaten çalışmalarımız gereği daha önce Türkiye'de de neler yapıldı, neler yapılmadı, işte bunları da araştırıyorduk. Tabii ki arşivlere de bakalım özellikle, istedik. Bunun dışında mesela Bulgaristan arşivleri var, onlara da bakıyoruz bir yandan. Tabii ki o zamanlar hepimiz için top, Türk toprakları, o bölgeler, aynı evet. Süleymaniye olayı olduğu gibi. Olay şöyle gerçekleşiyor, işte Süleymaniye'de, Irak o zaman, şu anki Irak, o zaman Türk toprağı. Evet. Orada bir meteor patlaması olayı gerçekleşiyor. Aynı bugünkü gibi diyebiliriz, geçen günkü gibi diyebiliriz belki bir şekilde. Hı hı. Burada yaklaşık 5-10 dakika boyunca yağdığı yağdığıyla ilgili bir takım raporlar var, yazıyorlar. Bunları halktan alıyorlar bu verileri, tabii ki bölgenin valisine iletiyorlar. Hı hı. Bölgenin valisi de bir üst makama iletiyor, oradan da en üst makama gidiyor. Muhtemelen çok yüksek ihtimalle Abdülhamit'e de ulaşıyor. Dolayısıyla bu verileri biz derledik Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivi, eski adıyla şey olarak. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri'nden bunları çıkardık belgeleri. Hatta şundan çok memnunum. Bugün esasında gördüm. Ee, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri aynı zamanda Twitter'dan da meteor belgelerini yayınlamaya başladı. Daha bugün. Ben de çok hmm. teşekkür ederim. Bir sürpriz yazdım oraya. Hani bu katkımızı da burada yapalım istedim. Sizler işte sağ olun hani gibilerinden. Dolayısıyla bu anlamda önemliydi. Bakın aynen bu olay. Bir kişiyi öldürüyor. Evet. Ve yakınlarda olan bir kişiyi de felç bırakıyor. Bunu şöyle anlıyoruz. O ifadeler aynen Türkçe zaten. Fakat Osmanlı, eski Osmanlı Türkçe, eski Türkçe diyelim. E, diyor ki işte şu kadar süre boyunca burada yağdı, hata o, o ekinlere zarar verdi, e, tamamen mahvetti ve e, ardarda patlama e, sesleri duyuldu şeklinde ifade ediyor. Evet. E şimdi bakıyor, bakıyoruz, daha önce de birtakım olaylar var ama hani ifadeler var sadece diyorlar ki işte, işte öldürdü ama işte şöyle böyle yani belge olarak birtakım şeyler görmüyoruz. Aynen bu olay. Dolayısıyla şimdi bir de baktık ki o dönemin haritalarına bakalım nereye denk geliyor burası işte, Çişhane diye bir yer var, Gülambar diye bir yer var, diyor ki işte Çişhane de öyle oldu. Oradan üstünden işte şöyle geçti geliyor işte Gülamber dedikleri yere düştü ve enteresan olan şey şu diyor ki bir tanesini işte telef eyle diyor mesela hani bizde ne deriz, işte Allah'ın rahmetine kavuştu hakkın rahmetine kavuştu bu yabancı bir vatandaş olması gerek gerekli sanırsak. Yani bu, bu yani o zaman. zaman telef oldu gibi o e, oldu insan için kullanılamıyor telef olmak ya da işte Müslüman, Müslüman için kullanıyor herhalde. Öyle kullanmıyorlar bildiğimiz en azından şu anki bilgilere göre. Hayvanlarda evet. falan çok kullanılır hocam yani hayvanlarda falan. Tabii o konumuz değil bizim en azından. Ama en azından anlıyoruz ki yabancı bir vatandaş yani evet. diyelim. Veya farklı dinden biri olabilir. Her, her farklı bir açıklamadır o. Ee, bu tabi ki dünyada çok ses getirdi. Şöyle ki birçok esasında bilinen olaylar var ama hani biz arşivlerden de bunu çıkartmış olmamız çok önemli. Çünkü burada iki şey var. Birisi o, o dilin zor okunuyor olması o dönemde. O dönemdeki dili tamam çok rahat okuyoruz. Problemde değil. Okuyorduk Hı. veya ama Şöyle ki, şimdi, şimdi de zor, ee, bunun biraz üzerine gitmek gerekiyor. Aynı şey başka diller için de geçerli mesela. Atıyorum A dil, B dili, biraz eski Almanca veya ne bileyim, eski başka bir dil, ee, tecrübem olmadığı için söyleyemiyorum ama burada bir eski dili okuyamamaktan kaynaklı arşivden belge çıkaramama, bu bir. İki, e, yeterli ilgi olmamasından dolayı çıkaramama. Hani arşivlere yeterli ilgi yok, Hani i, i, ilgilenen kişiler nedir? Ve sosyal bilimlerle ilgili ne veya yani bir, bir olayın mali yönüyle ilgili bir takım bir şeyler olmuş, olay olmuş, bir suç olmuş. Bunlar her zaman yazılıyor. Yani hapşırsak Osmanlı yazmış gerçekten bunu. İşte diyor ki Ayşe Ayşe Ayşe isimli bir kadının diyor evinden çıkıp işte 24 22 saat sonra bulunamaması gibi böyle başlıklar var. Tabi tasnif ettikçe bunları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu bu anlamda bakın şu arkada gördüğünüz zaten piramit şekilli tepelerden de bahsediyor. Hı hı. Süleymaniye'nin eski görüntüsü Süleyman. değil mi? Evet, evet. Bir, bir şeyden aldım. Yani bir. şey de çok iyi, bunlar hep Popular Mechanics falan önemli, Smithsonian magazinden aldım bir öncesi de. Yani dünyada önemli bilim camiasında ses getirmesi bizim evet. e, çok hoşumuza giden bir şey. Ben evet. hatta okuduğumda yani bu araştırma kesin başka bir yerdendir. Bir okudum Türkiye ilk okurken. Değil çok de. gurur değil duydum. E, hocam bununla ilgili zaten yayınlarımız da var. Ben birazcık size, sözü şu son... Türkiye'ye düşen meteora getirmek istiyorum e, evet. dilerseniz. E, nedir, ne bilmemiz lazım bununla ilgili hocam? Şöyle her zaman söylediğim gibi başından beri, e, röportajlar dediğim gibi. Bu tipik bir meteor olayı. <gülüyor> Kesinlikle Hı -hı. tipik bir meteor olayı. Hatta bu cümlenin patentini almayı falan düşünüyorum. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> tipik bir meteor olayı. Bunu hani önüne gelen konuştu. Önüne gelen bu lafı kullandı. Başka bir şey söyleyin. mi? <gülüyor> yani sonuçta evet. hani benden aldığınızı bu kadar belli etmeyin yani bari. O güzel bir şey aslında, tamam e, bir anlamda ama hani kesinlikle tipik bir meteor olayı. Nasıl anlıyoruz bunu? E, bir, bakın şekilde de görülüyor. Büyük bir parlama belli bir noktada. Artık e, şöyle söyleyelim. En başa geleyim esasında. Asteroid kısa bir anlatayım. Asteroidler dediğimiz Mars'la Jüpiter arasında birkaç soru vardı orada. Bir şeyler bahsediliyordu orada e, asteroidlerle ilgili. Sorular varsa ekrana alacağız evet. Şu anda ama. hoca buradayken sorabilirler chat'e. Mars'la Jüpiter arasında genel olarak yer alan asteroidlerden bahsediyoruz. Bunların atmosferleri yok. En azından bildiğimiz kadarıyla yok. Belki bildiğimiz çok ince atmosferi olanlarda da olabilir, çıkabilir. Mesela Ay'ın esasında bir, çok bir ince atmosferi var baktığımızda. Devam edeyim. Asteroidin yüzeyine e, bu bombardımanlar sürekli oluyor. Yani hem başka parçalar çarpıyor, hem kozmik ışınlara direkt maruz yüzeyi. Dolayısıyla korunaksız yapılar bunlar. Tamam. Düşünün şimdi oraya son derece yüksek hızda bir şey çarptığını düşünün. Atmosfer de yok. Yapacağı şey şu. Ortada ne var ne yoksa ortadan... Şöyle ortaya bir saçmak, yani yüzey dokusunda, yüzey dokusunda diyelim ona regolit diyoruz, bitki örtüsü diyelim hani onu kabaca. Ee, gezegenin yüzey örtüsü ne var ne yoksa bir ortaya çıkarıyor. Peki bu parçalar küçük de olabiliyor, büyük de olabiliyor. Yani mikrometrik parçalar da olabilir, toz şeklinde parçalar da olabilir, boyutları kilometreler mertebesinde olan büyük parçalar da olabilir. Bunlara biz meteoroid diyoruz. Çok teknik olmasa da önemli e, ayrıntıya girmeye. Meteoroid. Bu meteoroidler zaman içerisinde Diyelim ki artık Dünya'nın atmosferine doğru yaklaşıyor. Atmosfera içeri girdiği anda işte buna meteor diyoruz. Tipik bir meteor olayı dediğimiz şekilde görülen olay bu. 2-3 saniye, 5 saniye duruma göre değişebiliyor. Bu eğer e, atmosferden girerken %90'dan fazla kütlesini kaybeder. Eğer birçoğunu da kaybetmeyip devam edip yere düşerse bunun adı da meteorit adla, olarak adlandırılıyor. Şimdi bu e, neden meteor diyoruz buna? E, tipik bir şey olay bu. Şöyle ki bir parlama var arkasında, şöyle söyleyelim, bir parlama var, patlama var, son derece yüksek hızlarla geliyor bu arada atmosferden. Bugün demeçte verdim, 54 bin kilometre bölü saat yaklaşık olarak. Yani saniyede 75, 80, 100 kilometreye kadar varabiliyor. Bir saniyede düşünün, 80 kilometre bir yerde işleriniz var, her gün kalkıyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz, veya program bitecek şimdi diyelim, bir saniye sonra diyelim dönüyoruz. Gerçi hepimiz evdeyiz, <gülüyor> ayrı konu. Şimdi, çok hızlı bunlar. 1500 derece san sıcaklıklara kadar ulaşabiliyorlar e, sürtümeden dolayı hı hı. Dolayısıyla burada yüzde 90'dan fazla kütleyi kaybediyorlar bir, bir başka parametre de şu e, çoğu kişi bu amen arkasından patlama sesleri duydu patlama sesi duydular esas da bir tane duyduğunu şu an e, alıyoruz raporlarda Hı -hı. İki de olabilir, de olabilir. Mesela Size tabii Rab, onu da söyleyelim, niye sizi aldık? Siz sosyal medyadan çağrı yaptınız, fotoğraflar, bilgiler bana gönderin diye. Evet, ee, i̇lginç paylaşım mesela ekranınızı paylaşabilirsiniz. İlginç bize göstereceğiniz bilgi var mı? Yani size gelen bilgilere göre mesela şey sormuşlar, nereye düştü? Bir de ha, neden an... birçok yerde görüldü diye. Mesela Yavuz Yüce e, görmüş. Hemen gördüm. Birçok yerde görülmesi çok doğal. Hemen geri gidelim, 2015'e Bingöl'e gidelim, Sarı olayına, oradaki çalışmamıza. Orada şöyleydi, olay Bingöl'ün tepesinde patlıyor, Bingöl'ün tepesinde oluyor. Fakat kameraların çoğu görmüyor bunu. Gidiyoruz Alpaslan Üniversitesi'ne. 350'ye yakın kameradan bunu tespit ediyoruz. Hmm. Alpaslan Üniversitesi 100-110-120 kilometre ötede. Dolayısıyla Muş görüyor bunu, Bitlis görüyor, i̇şte Erzurum'un bir kısmı da görüyor alt taraftan ama Bingöl'ün biraz açıkları bunlar diye düşünelim. Her yerden görülmesi son derece doğal. Artvin'den de görüldü, Erzurum'dan da görüldü. Ee, nereye düştü, atmosferde yok mu oldu? Hemen soruyu gördüm. Evet. Bunun nereye düştüğüyle ilgili bir bilgi yok, hatta düşüp düşmediğiyle ilgili bir bilgi de yok. Eğer düştüyse... Yok olmuştu olabilir atmosferde yani. Olabilir. Eğer ha. düştüyse de Ermenistan, Gürcistan veya Soçi, şöyle bir şey çizin. Kuzey Doğu'ya doğru şöyle bir şey çizelim. Saçılma alanı gibi. Diyelim, saçılma alanı demeyelim ama Demiyor. hani o bölgede diyelim. Hı hı. Ermenistan, Gürcistan, Soçi arası yani. Bir elif çizelim öyle diyelim şöyle bir alan. Yüksek ihtimalle oraya düştü. Düşmediyse zaten hani yok oldu ve gitti. Biz bununla ilgili farklı araştırmalara bakıyoruz. Video kayıtları bizim için önemli. Hani nereden geldi, ne tarafa doğru gitti, yörüngesi, giriş açısı, yönelimi, yönü. bizim e, Hocam bu... bu bir şey soracağım. Düştüğü evet. zaman diyelim ki bir köylü bu düşmeyi gördü ve hatta malzemeyi yakaladı. Evet. Tabii ki ona böyle çat diye dokunup alamıyor ama ben birkaç haber gördüm. Bir kişi iddia ediyor. Diyor ki ben de en eski göktaşı var dedemden kalma. Çok zengin yani çok büyük bir madde değeri var vesaire. Böyle iddialar da oluyor. Size zaten gelmiştir. Geliyor. İşte bende doğru. var. Sat, satacağım ileride vesaire tutuyorum evet. diye. Bu bu kadar kolay mı yoksa bu düştüğü anda o ülkenin devletine mi ait oluyor o maddeler? O... Yok. Bizde şöyle bir yasa söz konusu değil. Yani böyle bir yasa yok. Ee, örneğin Amerika'da. Mesela Bingöl'deyken biz o, o gün araziyi gezerken Peter'ın sorduğu bizim ortak yazar olan NASA'daki Dedik, bu bizim mesela buraya hani basıyoruz ayağımızı veya işte aradık şu örneği topladık gramı bu kadar. işte e, kütlesi falan koordinatı budur. Burası kimin dedi arazisi? Dedim hani bir neait hani ben bilmiyorum kimin ait olduğunu. Ama dedi bizsin topluyoruz bunu dedi. Araştırma için işte konsorsiyuma sunuyoruz mesela. Ama dedi öyle ama dedi yani e, aması yok dedi çünkü bizde yasa ben, yok. Hı, hı. Amerika'da adamın üstü yere ait mesela. O toprak kiminse arazi sahibine ait mesela. Hindistan'da farklı. Hı. Atıyorum. Hindistan'da mesela jeoloji araştırma kurumu var diyelim. Merkez bir kurum. O kuruma ait. Bütün devletin her toprağı onlara ait mesela. Ne düşerse düşsün. Bizim şöyle bir önerimiz oldu. Burada biz e, aynı zamanda Türkiye Uzay Madencili Çalışma Grubuyuz. E, 2015'te bu olaydan sonra kurduğumuz bir grup. Buradaki çalışmalarımızı da şöyle yapıyoruz. Mesela vergi hukukçusu hocamız var. Uzay hukukçusu Nazlı Hanım. Nazlı Can da bizim ekipte. Nazlı Hanım. E, Leyla Hanım var. İşte ben varım. E, iki, e, Rüstem hocamız var. Mesela Rüstem Aslan hocamız. Ve bunları biz kendi aramızda da tartışıyoruz. Aynı zamanda Kültür varlığı mı bu acaba? Hmm. Doğal, doğal işte bir takım bir şey başka var, doğal varlıklar mı? Hani yeraltı kaynağı mı, yerüstü kaynağı mı? Hala tartışıyoruz biz bunları. Bizi de çağırıyorlar Kültür Bakanlığı'ndan. Bunları sık sık tartışıyoruz. Biz dedik ki, hatta bir yerde söyledim, Meteor yasası çıkmalı. Ee, bu üç dört sene öncesinde söyledim bunu. Yani şöyle öneriyorum ben. Bir kişi buldu bunu. Üçte birini alalım, üçte birini kendisi alsın, üçte biri de bir bulunduğu yerdeki müzeye bağışlansın. Bir kere orayı da kalkındırır bu. Hı. Bingöl örneğini de Bingöl Şu anki durum ne hocam? Buldum. Benim hiç mi şey oluyor? Yok. Hiç şey yok. Tamamen size sonuçta yani buldunuz. Hı hı. Yani denizcilikte de falan olduğu gibi buldum. Senindir. Ordu evet. gelip alabiliyor mu? Jandarma gelip el koyabiliyor mu? yasal bir dayanağı var mı? Hayır. Hiç yok. yok. Yani yerdeki bir taş gibi o evet. muamele. Yani uzaydan evet. gelmiş önemli değil. Ondan evet, sonra kişiye bağlı satıp satmaması. Tabi bu olay şuradan kaynaklandı aslında. Dünyada e, hiçbir örneği yok bunun. Sarı çiçek olayı tam bir patlama olayı yani. Pat, şey, olay patladı yani. Sarı çiçek burada. hangisi? Bu bizim Bilmiyorum. ilk ölen kişi. Yok yok, bu gökte. Evet. Tabii Pardon, pardon, pardon. Pardon. Bu olay tonda şöyle enderdi. Çünkü %1'den de sıklığı düşme düşme sıklığı olan bir göktaşı taşı düştü oraya. 4 Vesta asteroidinden geldiğini doğrudan kanıtladığımız bir örnek bu. Bu çok Hı. enderdir düşen bu türlerden. Howardite dediğimiz bir tür. Howardite, Okrit, Yerjenit diye bir grubun bir bireyi. Bu çok ender olduğu için böyle hani yurt dışında adamlar geldi resmen otellere baskın yaptı kaldılar oradan hemen ilk bulanları aldılar gramı 5 dolardan, 10 dolardan. Şimdi herkesten rica ediyorum e, girebilenler varsa e, ebay'e girsinler, sarı çekme törtü gramı 895 dolar falan. Yani gramı 1000 dolar. Ya yani şu an kaç lira dolar? 7000 lira. 100 gram satıyor adam 700 bin. Ne alabiliriz bilmiyorum bir şey iki tane kaç kay falan alabiliriz reklam olmazsa ne bileyim 3 tane falan bir şeyler alabiliriz yani. Yok Değerli olduğu için bu böyle. Hani soruyorlar, Hocam kaç para eder bu? Neden böyle eder? Hatta dediniz az önce, benim dedemden işte geldi, elimde var. Ben de diyorum ki, önce bir resim gönderin. Hani biz bir şüphelenirsek, hani bir şeyimiz olursa alalım, yakından inceleyelim. Hani olay her zaman böyledir zaten. Dünyada da böyle. Biz bir bakalım önce resmine, sonra şüpheleniyorsa bir örnek alalım. Hemen şöyle yapıyorlar mesela, Anize gönderdik. Hocam biz anayize gönderdi, kesin meteor çıktı. Pardon, kim dedi bunu sana? <gülüyor> Artı neye göre dedi? Analize gönderdiğin yer sana zaten, bak hocam da burada, e, e, Sedat hocam. Analize gönderdiği zaman sana adam analize yapmayacağım diye bir şey söylemeyebilir ki. Tamam hocam, ane, beyefendi analize edelim. işte belli bir var. analiz edecek. Ama her kişi bunu söyleyemez. Yani metodur diye Bir sürü rakam, bir sürü veri var ortada. Bir sürü değerler var, aralıklar var. Türlere göre değişen durumlar var. Yani şok etkileri var. Dolayısıyla bunları hani önce analize etme de önce diyoruz. Hem bir paranız yanınızda kalsın, hem de bizlere bir danışın. Ondan sonra sana beraber bakarız ne olacağına. Ha, satacaksa bile, satacaksa bile yurt dışında birçok temaslarımız var, satacaksa gerçekten o zaman bizi kullansın, biz bilim insanı olarak biz sadece bilim kısmına bakıyoruz. Dedim ya üçte birini biz alalım. Biz ne yapacağız onu? Satacak değiliz. Sonuçta bizim için önemli olan burada nedir? Onun değeri önemli yani, bilimsel değeri. Ben ondan sonra bir gün şey dedim hatta, gramı bana sorarsanız en az iki milyar dolar dedim, eyvahlar olsun ondan sonra ortalık karıştı. <gülüyor> Kısacası böyle, e, diyelim çok böyle uzun konuşmuş olayım. Estağfurullah hocam. Varda bir güncellem var. Hava durumu güncellemesi var onu söyleyeyim. <gülüyor> evet ekrana vermiştim. Aynen, ee, verdik. Kümülüs bulutları var ve elektrik Hı. alanı e, oluşturuyor. Kümülönümbüs bulutlarıdır. Genelde CB bulutları dediğimiz. Yıldırım ve Şimşekleri tetikleyebileceği için e, bu biraz sıkıntı. Birazdan zaten e, fizikçi Sedat Canlı hocamız ve e, TÜBİTAK uzaydan Burak Yağlıoğlu hoca gelecek. SpaceX konusunda bütün detayları konuşacağız. Diğer hocalarımıza da girip çıkıp dahil olabilecekler, ee, oraya ge geçeceğiz. Meteor konusunu e, tamamlarken, Ozan hocamıza meteorla ilgili bir sorusu olan var mı? Çete alalım. Burak senin varsa senden de alalım. Bir Abi. örneklerden konuşalım. <gülüyor> hocam, kastor. alüminyum folyoya sarmış kastor. hocam. Lütfen saralım bunu alüminyum folyoya bulduysanız. Neden çünkü hocam? Evet, o ilginç bir bilgi. Niye? Gökteşini kirletmemek adına. Çünkü sizin elinizden amino asit bulaşıyor ve ondan sonra buluyoruz ki amino <gülüyor> asit var bunda. A dünya dışı bir şey bulduk. <gülüyor> <Haa>. <gülüyor> Değil. Dünya dışı bir şeyi evet. 1964 Çanakkale Göktaşı'nda bulduk. NASA ile ortak çalışmamız yine. internette Hı -hı. var. E, fakat şöyle yapmamız gerekiyor şu an. O tür, farklı bir tür, bu bir demirli nikelli göktaşı. Kanyon e, Diablo göktaşı bu. Arizona-Baringer Krater'inde düşen. O Hı -hı. göktaşı biraz taşlı meteorit. Şimdi onun aydaki yüzeyden toplanan örneklerden aynı tür olanlarla karşılaştırmamız lazım ki onlar hiç el oldukları için. Hı -hı. O bulduğumuz farklı zincir yapıdaki amino asitlerin acaba orada da var mı? bir sonraki adım bu orada da varsa o zaman diyeceğiz ki bunlar tamam bize baya uzaktan misafir geldiler evet zafer emecan'ın bir sorusu var yayını alıyorum kendisini buyurun hocam hocam e, şimdi şey vardır az önce aslında soracağım sorunun bir kısmını tamamladınız doğru e, hani meto, e, bu meteoritlere el değdiniz zaten büyük oranda değeri azalıyor veya uzun süre toprak altında kalınca da büyük oranda değeri değeri derken şunu kastetmeye çalışıyorum yok değeri azalmıyor satış Hı. fiyatından hani e, bahsediyorum. Yok, okay. Yok. Şimdi şey vardı. Bugün e, birkaç tane haber ajansı bir haber geçmiş. Hatta hepsi birden geçmiş. Yani dersem bu <gülüyor> meteor düşmesinin heyecanıyla olsa gerek. Bir tane köylü Çorum'da şey bulmuş. İşte evet. yaklaşık işte 30 kilo ağırlığında bir gök taşı var bende diyor. Hatta fotoğraflarını çekmişti bir olan. O resmi kayıtlı o zaten. Kayıtlı evet. bir göktek. NASA'dan işte 38 bin dolar verdiler o civarlarda bir şey verdiler yok. ama ben değerini bulana kadar satmayacağım bunu yok. gibi bir haber yapmıştı. Yok. Doğru mu bu hocam? E, haber tabii ki o, öyle bir şey, haber yapmış tamam bir şekilde ama hani NASA'nın böyle bir şeysi yok yani. NASA ondan önce istese istese örneğin parçasını ister ki başka bir üniversitede o analiz edildi göndermişler Amerika'daki bir vatandaşa. Evet. Ben de temastayım zaten kendileri yerde bir meteorit. O meteorit tanımlandı dolayısıyla Uluslararası Meteorit Veri Tabanında Türkiye'ye düşen. Evet, 22 toplam göktaşından biri. O bir gök taşı, tamam doğru. Ama hani o para işleri biz esasında bizi ilgilendirmiyor. Yani beni doğrudan Şeyi hiç ilgilendirmiyor. İlgilendirir hocam? Hani e, onlardan yani tamam bu gök taşı senin. E, ama en azından bize bir parça ver bundan. Hani biz bunun 20 gramını, 30 gramını alalım. Hadi en azından belki 30 kilo civarında gök taşıymış. Ya yani kilosunu bize ver de biz sana destek oluruz bunu satman konusunda gibi şeyler olabiliyor mu? Olabilir ama burada önemli olan şu şey, 27 gram rakamıdır. 27 gram uluslararası olarak, hani mesela Sarıçek örneğinden bahsedeyim. Hatta o da tam benim bulduğum bir örnekti, onu ayırdık oraya. Hani dünyadaki tek tür örnektir. Mesela hani ne derler ona, type specimen diyoruz. Yani örneğin Sarıçek'te işte bulduk, 27 gramdır onun uluslararası standardı. Bulduk bunu, o da şu anda İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi'nde ben orada bir koleksiyon açtım. O koleksiyonu Sarıçek Göktaşı'yla ilgili olarak açtım, orada da bir koleksiyon var zaten önceden. Merak edenler gidebilir şu olaylar geçtikten sonra. Orada yaklaşık 12 adet sarı göktaşı var. Bir tanesi 600-700 gram. Onu şöyle aldık, hatta o dönem rektör yardımcısı hoca BAP'ın başındaydı. Hocam dedim 150 bin lira para lazım bana dedim. Şimdi ismini söylemiyorum, tam, yani, yüksek bir mevkide bakan yardımcılarından biri. Neyse, <gülüyor> ondan sonra dedi, 160 bin lira verelim dedi. Hani, 150 istiyorsun, 160 verdim diyor. Hoca da gönlü bol. <gülüyor> Dedim hocam yani 150 yeter bize han yani dedim. Ne yapacaksın dedim? Göktaş satın alacağım dedim. <gülüyor> Böyle güldü aynı benim gibi. Ee, nasıl olacak dedi? Hani şey yok karşında muhatap şirket bilmem ne işte vergisi. Ondan dedi formları var dedi hani resmi olarak BAP içerisinde. Ondan sonra dedi 8 adet birisinden almam gerekiyor dedi satıyor adam dedim. Yani bu dedim İstanbul Üniversitesi için dedim önemli. O zaman İstanbul Üniversitesi'ndeyim. İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi'ne kazandırmak istiyorum dedim. Projenin başlığını da öyle koydum. İşte sarı çekme İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi koleksiyonuna kazandırılması dedim. Ondan sonra 8 tane gittim bir e, satan bir kişiye ona parayı ben saydım, resmi bütün evraklarla, vergileriyle beraber ondan sonra. Öbür kişiye de yeğeni onun, ona da 4 tane örneği oradan 12 tane. Şimdi dolayısıyla bunlar bizim için önemli. Hani biz e, satın alma veya şey kısımlarıyla ilgili değiliz ama hani bunlar e, Türkiye'nin, ülkenin e, değerleri yani bu anlamda baktığımızda. Bunları korumak zorundayız ve bunlarla ilgili bir yasa çıkmalı. Kesin düşüncem bu. Evet. Ben bir soru sorayım. Ee, Sedat hocamız da sormuştu bunu. Ee, atmosferde ne kadardan sonra yanmaya başlıyor? Ne kadar bir yükseklikten sonra yanmaya başlıyor? O, o çok farklı. O atmosferin in, in, bulunduğu, girdiği tabakadaki in, ince, inceliğe, yani atmosferin inceliği şeyine bağlı, ne i̇nce, yani yoğunluğuna bağlı. Yoğunluğuna bağlı. Açısına da bağlı, giriş açısına bağlı. Yönelemine de bağlı. Dolayısıyla bunlar mesela şuraya girdiğinizde belki o anda, o dönem, bakın söylüyoruz, hava durumlarını kontrol ediyoruz devamlı. Hani atmosferde, işte atmosferin tabakalarında farklı farklı yoğunluklar var. Onlar da makalelerde zaten yazıyoruz bu şekilde. Diyoruz Hı -hı. ki girdiği anda o e, havanın o atmosferik yoğunlukların falan da giriyoruz. Mesela tablo 5, figür 6 örneğin gibi. Hı -hı. Dolayısıyla bu değişiyor. Yani ne zaman başladı, İçerideki yapıya göre de değişiyor. Örneğin bu gösterdiğim mesela benim. Son derece daha aşağılarda itfalarda Mesela atıyorum belki 15 kilometre aşağıdan diyelim yukarı doğru. Uçaktan biraz daha yukarıda diyelim. Hı -hı. Belki e, o olmaya başlıyor. Çünkü demeli bir meteorit. Bunları böyle çok yanması kolay değil o kadar, taşse meteorlere göre. Hı hı. Bir zor o soru, <gülüyor> Elif Sutaşkın eliniz, elinizdeki meteor neden müzede değil demiş. Elimizdeki meteor neden müzede değil, onunla ilgili başka açıklama yaparım çok yakında. Tamam. <gülüyor> ee, bir soru var, yine deminkine benzer. Meteorun evet. yere... Yani, <gülüyor> kişisel koleksiyonlar bunlar. Herkeste vardır, bu dünya çapında da bunlar böyle. Bunlar hı hı. bizim için bilimsel araştırma için kullanılan örnekler. Aynı zamanda görsel olarak bu takım, bir takım sizlerle yaptığımız etkinliklerde de kullanıyoruz. Bunlar bireysel ö, koleksiyonlar. Dünyada kişi de zaten var. Türkiye'deki en büyük yoktaşı koleksiyonu şu anda. 43 adet var elimizde. Evet. Evet. Son iki soru alacağım. Bir, meteorun yere ulaşabilmesi için minimum büyüklük ya da bileşenlerinin nasıl olması gerekir? Yani yarı çapı şu kadardan büyük bir meteor genelde atmosferde yansa patlasa bile yere ulaşır diyebiliyor muyuz kabaca? Olabilir. olabilir. olabilir. Var bir mı böyle olabilir. bir değer hocam peki? Değer yok. Değer ha. çok yaygın bir değer. Yani bu dediğim gibi mesela şu iki gün önceki olay. İlk belirlemelere göre, hep söylüyorum ya, bunu da alayım patentini diye düşünüyorum. İlk belirlemelere <gülüyor> göre, 1.3 metre, civarı, 130 cm civarı bir şey, artı eksi. Yani 120-140 evet. diyelim ona. Kütlesi 3.6 ton, düşünebiliyor musunuz? Sarı çek mesela 4 ton, girerken, meteoroid olarak girmeden önceki hali, meteoroid 4 ton virgülü var. Girdikten sonra kalan 12.8 kilogram topladığımız. Evet. Düşünebiliyor Evet. Eee... Işte. Evet. Um... Düştüğü, pardon yanlış soruyu aldım, e, yurt dışında meteor müzeleri var, Türkiye'de var mı? Bu sizin bahsettiğiniz demin kolcu evet, evet. bir yok, e, Müzesi yok ama koleksiyonlarda olanlar var. Mesela İstanbul Üniversitesi Jeoloji Müzesi'nde var, oraya gidip görebilirler. E, MTA'da var mesela, MTA'dakilerde var ondan sonra. Evet. Bir tane evet. de orada olsa bile havadan, yerden, mikroorganizmalardan amino geçmiş olamaz mı sorusu var. Heh. O da doğru, biz ilk işte Sarıçak olayın topladıktan sonra, bir ay sonra gittik biz oraya olaydan sonra, bize ki bu 14 kişiyle ortak çalışmamız oldu. Bir tane, üç tanesi daha doğrusu üç kişi bunlar ameliyatları çalışıyorlar göktaşlarında. Sordukları soru şu oldu, yağmur yağdı mı? Toplumluğundan hmm. sonra. Yersel kontaminasyon. Yani dünyadan işte o dediği mikroorganizmalar. E, ne yazdı? Havadan yerden. Bu o, Mete Bey, Metin Bey. Evet, Mete, Mete Aslan, evet. Ee, benim sorular bu kadar. İz e, kocalarımızın sorusu var mı? Son bir soru alarak bu konuyu böylece kopatalım ve SpaceX'e geçeceğim. Hocalarımdan bir el işareti görmüyorum, chatten de bir soru görmüyorum. Sizin hocam son sözlerinizi alalım. Benim son sözlerim, e, biz araştırmalarımıza devam ediyoruz. Dediğim gibi e, güncel olayla ilgili olarak madem konuşuyorsak da videolar, resimler varsa, bizlere ulaştırırlarsa biz de uluslararası konsorsiyum çalışmamızda işimize yarayacaktır. E, Sedat hocamız bir soru soruyor. Buyurun hocam hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Evet, hocam. Şimdi yine biraz sonra başka diğer konuya geçeceğiz. O konuyla yine ilişkilendirmek adına bir soru sormak istiyorum ben. Yapay uydunun yere düşmesinden kalıntı var mı? hiç Böyle bir kayıt var mı? Resmi kayıt? Yani var, kalıntı o o olabilir. Şöyle, kalıntı değil. Yapay uydunun bilerek, takip edilerek yapılması var. O da tam Sarıçek olayından sonra oldu. Yine ortak yazarım Peter Janis bunu yaptı. Adam döndü önce şeyden, Sarıçek'ten İstanbul'da bir seminer verdik. Sonra döndük Kaliforniya'ya. Oradan San Francisco'ya özür dilerim. San Francisco'dan adam hemen iki gün sonra direkt Birleşik Arap Emirliklerine uçtu. Özel jet tahsis ettiler o da. O da yaptığı şey şu, e, kameraları donattı jet'e. E, yapay uydu artık, yap e, uydunun yani bir uydunun artık görevi süresi doluyor. Artık onu atmosferden aşağı salacaklar. Adam sadece bunu görüntüledi. 13 saniye falan. Sonra indi aşağı. <gülüyor> yapay uydunun giriş modellemesini yapıyor. Neden? Çünkü bunun ucu artık şeye gidiyor. Başka bir konu artık bu. Planetede defense gidiyor. Yani gezegen savunmasına gidiyor olay. Biz ne kadar çok kendimiz o yapay uyduları bir şekilde olsun, meteorlar hani kendiliğinden oluyor doğa Ama biz yapay uyduları atarak da, Japonya'da mesela bunu bir, bir örnek yaptı. E, hatta Shinsuke yaptı onu, o da arkadaşımız. Sağ olsun o da çok tatlı bir insan, kızı var ufak, böyle. Burak'ın sorusu varmış, Burak'a da aldım. Evet, hocam merhabalar tekrardan. Ee, biliyorsunuz işte ilk yaşamın dünyadaki gökyüzündeki göktaşından geldiği ile ilgili görüşler, teoriler de var. Henüz kanıtlanmamış, tartışılan. Bununla ilgili son gelişmeler nelerdir? Elimizde yeni veriler var mı? Şöyle, e, e, bunlar için özellikle amino asitlere bakmak gerekiyor. Yani yapı taşları olarak. Bir de karbonlu göktaşlarına bakmak gerekiyor. E, Primitif yapılar oldukları için. Karbonlu meteoritler dediğimiz bir sınıfta. Artı amino asitlere bakmak gerekiyor. Amino asitler. Mesela son zamanlarda e, bir, iki tane e, iki tane göktaşında isimlerini hatırlamıyorum. İki tane farklı e, molekül keşfedildi. Yani dünyadaki bir takım bilinen metot yapılarında olmayan amino, amino asitler. Hani zincir geliyor, C C C N O N O C O C o şeklinde gidiyor orada mesela metalik bir yapı var. O metalik yapı ilk defa keşfedildi. Şey Bunda işte yüksek lisans öğrencim çalışmak üzere başladı buna. bunlar çok önemli. Hani yapı taşına bakıyoruz orada. Karbona bakıyoruz, amino asitlere bakıyoruz. Tabii bir de şu önemli hemen kapatacak şekilde söyleyeyim belki de vaktimizi almamak adına. bu gönderilen görevler de çok önemli. Hani Ocellus Rex olsun, Lucy'ye giden olsun, işte psike olsun. Bunlar gidecekler, gidiyorlar. Çoğu aldı, örnek getiriyor. Hani hiç bunlar temas edilmeden getiriliyor bir de. E, el temas, teması yok. Orayla burayı bağlantıya getiriyoruz. Metotlar çok önemli. Çok kısa söyleyeyim. Sadece şununla ilgili. Şunu şu kadar bir köşesinden bir parça keselim. 27 tane doktora tezi. 38 tane yüksek lisans tezi çıkar. Türkiye büyük katkı. Bakın söyleyeyim sadece şu kadar. Bunu mikroskop altta bakıyoruz. Kimisi gider firoksen inceler, kimisi olivinini inceler, kimisi gider başka aminoasit inceler. Açız çalışmaya da açız yani her türlü. Evet. Evet. Çok, evet. Son çok bir şey. soru alayım. Mert'in soru güzel. Mert'in soru çok evet. güzel. Mert bu arada bu arada şey de söyleyeyim. Bizim 40 40'tan fazla genç gönüllümüz var. Onlar canla başta çalışıyor. Şu an yayın devam ederken hem bu yayının ulaştırılması hem de arka planda chat'i modere edenler var, konuklarla konuşanlar var, reji ekibi var. YouTube'da videolar niye bir hafta sonra geliyor diyorlar. Çünkü onun hazırlayan birileri var ve onlar e, okullarından, işlerinden arta kalan zamanda gönüllü olarak bunu yapıyorlar. E, onları söyleyelim. Hepsine, her birine ayrı ayrı çok teşekkür ederiz evet. buradan. Mert de onlardan biri. Yani onun evet. neyse bütün... Evet, bu e, Dinozorlara öden meteoronun ölümsel açıyla geldiği konusunda makale okudum demiş. Evet. Bir de pahlar var orada o da önemli. E, pahları e, e, düşük sıcaklıklarda çalışıyoruz. O da Portekiz'de bir sene çalıştım o konuda. Pahlar nedir evet. hocam? Polisiklik aromatik hidrokarbonlar. Candan Hanım galiba sormuş. Onlar ha. düşük sıcaklıklarda çalışıyor. 4-5 kelbinde yapılarak e, inceleniyor. O da benim alanım zaten. Infrared Spektroskopi. Tabak daha, daha çıkacağım size, <gülüyor> kendi alanınızda soru yollamış, evet. <gülüyor> Önce <gülüyor> o zaman Mert'i cevaplayalım, kısa kısa alalım, bir de Candan Hoca'nın. Önce Mert'in sorusunu cevaplayalım, ee, ölümsel açıyla geldiği konusu. <gülüyor> Çok güzel. Ö ölümsel açıyla geldiği konusunda. Dinozorlarla ilgili ben onu bir şey söyleyemeyebilirim ama orada da büyük bir etki var ama 1908 Tunguska olayı burada önemli. Mesela o Tunguska olayında orman yerle bir oluyor. Fakat ortada meteor yok. Hani girerken büyük bir patlama ışık görülüyor ama hani belki atmosferin dışı tabakası hatta daha geçen bir makale okudum iki hafta oldu yanılmıyorsam orada adam diyor ki atmosfere daha girerken girdi ve sekti oradan dedi adam daha girmemiş yeni bir şey bu hani bir, tabii ki kanıtlanması lazım bir anlamda desteklenmesi lazım ama dinozorlarla ilgili net bir şey söyleyemeyelim ama orada da çok yüksek ihtimalle e, yine bir e, büyük bir asteroidden asteroidden bahsediyoruz orada büyük bir etkiye ulaştı açı açı mutlaka ona göre tabi değişecek. Fark burada. Şeye gelelim isterseniz. Uygun görürseniz. Ee, diğer soruya gelelim. Farklı. Bulayım hemen onu. Evet. Candan Hocanın sorusu. Şey düşünelim. Şöyle düşünelim. Benzen halkası düşünelim. Yani bilenler için belki olacak ama hani 6 karbon 6 hidrojen. Böyle bir altıgen yapı düşünün. Bunu yan yana birçok çoğaltın işte çoklu halkalı aromatik hidrokarbonlar oluyor bunlar. Ya yani 1 ile 2 ile 3 ile 4. Böyle gideli, gidiyor bunlar bu şekilde. Yani 6, 6, 12, 18 böyle gidiyor. Uzun uzun. Bunlar düşük sıcaklıkta çalışılıyor. Ee, soy gaz atomlarını katılaştırıyoruz. Soy gaz atomları kim onlar? İşte argon, xenon öğrencilerimiz de var orada. Argon, xenon gibi azot gibi bunları katılaştırıyoruz belli bir sıcaklığın altında bunlar. Hani tek bir tane azot atomu oluyor. Şöyle. E bundan bir tane daha var. E bundan bir tane daha var. Arasına işte bu e, diyelim incelediğimiz bu yapıları işte pahları düşük sıcaklıklarda ayırıyoruz. Dolayısıyla bunları ayırdığımızda zaten bu zaten yıldızlar arası ortamlarda e, karşımıza çıkan moleküller. Çünkü düşük sıcaklıklarda ve vakumda yapıyoruz zaten bunları. Son derece yüksek vakumlarda yapıyoruz. Turbo moleküler pump dediğimiz birçok e, şey. E, hani emiyor ortada ne varsa ne yoksa ama öyle bildiğimiz hani pompayı takacak e, su, su pompası gibi, motor pompası gibi vakum değil. E, çok yüksek e, vakumlarda ve düşük sıcaklıklarda çalışılıyor. Dolayısıyla yıldızlar arası ortamda zaten var. Mümkün mü değil var. Bunun için şeye bakabilirler. Eee... NASA'nın şey tabanı var. Polisiklik, aromatik, hidrokarbonlar. Tahtata base var. Tahtata base. Ee, orada da adını unuttum. Ee, neyse tamam. Onu atma gelirse söyle. Ben buradayım. Cihlet burada mısın? Sesin... Ha, pardon. Müthiş. Çok kısa bir soruysa Zafer Hoca'dan bir sorumuz varmış. Son bir soru kısa. Tamam. Eğer öyleyse el işareti alayım kendisinden. Tamam. Ha, hocam. Buyurun hocam. Hocam şey bazen konuşuluyor ediliyor ama tam olarak izleyicilerimizin çoğu da bilgi sahibi değil Türkiye'de daha önce yani tarihsel olarak daha önce düştüğü ve işte meteor karakteri oluşturduğu bilinen yapılar var mı yani Türkiye'de bu tür konularda araştırmalar var mı hocam yani şurada bir meteor karakterimiz var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Aslında varmış gibi olan Ağrı'daki Doğu beyazı Çukuru mesela. Doğu beyazı Çukuru meteor çukuru değildir arkadaşlar. Bunu hatta profesör doktor Mehmet Emin Özel Hoca TÜBİTAK projesi kapsamında da yerinde analizler yaparak da kanıtladı. Yani orası bir meteor çukuru değil Ağrı obruk, Doğu Bayazıt değil mi? O bir obruk galiba hocam. E, tabii kendinden doğal oluşum. Yapı, o benim işim diye. Yani jeolojinin biraz işi. Obruk ne, ne olduğunu tam bilemiyorum. Hani obruk olarak tabii söyleniyor ama hani yapısını bilmiyorum açıkçası. Ama hiçbir hocam, şekilde... bu konuda araştırma var mı? var bizim projemizde zaten bu şeyi de kattık 2014-2017 arası Türkiye Meteor Takip Sistemleri projemizde. Aynı zamanda da çarp ulusal çarpma kriterleri veri tabanı diye de bunu eklemiştik. Ziyaretlerde bulunduk 3-4 farklı noktaya. Fakat orada herhangi bir sonuç elde etmedik. Yani meteor kriteri olduğuna dair belirtiler yok hem analizlerde yaptığımız örnek toplayıp analizlerde hem de görsel olarak tane hani bölgenin ara, şey, içeriği bakımından herhangi bir meteor kriteri şu ana kadar yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ hocam. hocam siz de yine buradasınız, diğer hocalarımız gibi. buradasınız, bekliyoruz. Tekrardan e, Bu dahil da. olabilirsiniz, dediğim gibi yazabilirsiniz bizim e, reji tarafımıza. Şimdi biz Burak'la öteki bölüme geçelim. Ee, şu artık SpaceX'i gönderelim ya, yeter. Evet, şimdi ben güncellemeleri Kemal Cihaz Toprakçın desteğiyle aşağıya yazıyordum. Artık chatte şey kesildi, kaçta fırlatılacak? Uzaya adam mı gönderiliyor gibi sorular kesildi çok şükür. Eee altyazıda geçiyor. Şu an için hava durumunda bir sıkıntı yok. O güncellemeyi vereyim. Ama şimdi artık SpaceX konusuna geçeceğiz. Bununla ilgili de iki tane hocamız var. Birisi Sedat e, canlı hocamız. Birisi de eee TÜBİTAK'tan Burak Yağlı hocamız. Hocalarım hoş geldiniz. Sizleri tek tek e, tanıyacağız. Öncelikle Merhabalar. Sedat hoca'dan Ho başlarım. Ben biraz Hocam önce bir göründüm hemen çıktım. Evet. <gülüyor> Tanıtamadık. Sedat Canlı evet. kimdir? Çok kısaca alalım. Sonra Burak Hoca'ya geçeceğim. Ben fizikçiyim. E, ODTÜ'de öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. E, esas e, çalışma alanım elektron mikroskopları. Ama e, astronomiyle ile de e, eskiden biridir ilgileniyorum. Hobi olarak ilgileniyorum. Yani akademik bir çalışmam yok. E, ve uzay çalışmayla da hobi olarak ilgileniyorum. E, bu yayında da e, dilim döndüğü kadar size ne olup bittiğini anlatmaya çalışacağım. Böyle. Evet, Burak Hoca'yı da e, alalım. E, bir dakika, taypo yapmışım. Hocam, e, hoş geldiniz. E, Merhaba, hoş bulduk. Sizi de kısaca tanıyalım. E, ben Burak Yağlıoğlu. E, 2008 yılında OTTU Hocacılık Uzay Mühendisinden mezun oldum. Sonra e, bir Avrupa, yani Almanya, İsveç ve yani bir yüksek lisans programına gittim, geldim. 2011 yılında döndükten sonra işte TÜBİTAK Uzay'da çalıştığım 2011'den beri de devam ediyorum. İlk geldiğimde işte RASAT ve GÖKTÜRK 2 projelerimiz vardı orada. Bir de bir Avrupa Birliği projemiz vardı uzay çöpleriyle ilgili. İlk aslında aşama bitirdiğim projeler onlar oldu. Burada da sonrasında işte bu RASAT ve GÖKTÜRK iki fırlattıktan sonra, bunlar tabii bizim kendi milliye geliştirdiğimiz uydular. Sonrasında atıldı, fırlatıldı, başarılı oldu bu uydular. Biraz operasyonlarında da yer aldık, sonrasında yerli haberleşme uydusu projesi için hazırlık yaptık. İşte bu e, Türksat 6A projesi, şu an ona devam ediyoruz. Bunun yanında IMC uydusu dediğimiz bir yer gözlem uydumuz da var. Bütün uydunun e, tasarım, üretimi, entegrasyonu, testleri ve altındaki alt sistemleri de bu proje dahilinde gerçekleştiriyoruz. Ee, bunun dışında bir de bir küçük uydu projemiz var, öğrencilerle birlikte yaptığımız uluslararası bir projemiz. Ee, bu projelerde görev oluyorum genel olarak. İşte çalışma alanlarım yörünge mekaniği, uydu tasarımı, yani uydu sistem bencisi ve operasyonları, operasyonları şeklinde aslında tanımlayabiliriz. Ee, biraz, e, bunun dışında Türk Hava Üniversitesi'nde de dersler veriyorum, e, uzay aracı tasarımı ve yörünge mekaniği ile ilgili. Genel olarak yani aktif olmaya aktif olmaya çalışıyorum sürekli bir şeyler yaparak İnşallah güzel bir şekilde hani bilgi vermeye çalışacağım buradan da bizim taraflardan Çok teşekkür ederiz hocam, hocam geldiğiniz Geçenki Buyur, yayında en çok sizi aradı aslında gözlerim çünkü bir uydu, şey, uydu çalışan, gölge çalışan tam olarak yani <gülüyor> bunu yapan birisi yoktu <gülüyor> ama biz yine dilimiz döndüğünce sedat <gülüyor> abi olsun cedet ben toparlamaya çalıştık anlatmaya çalıştık. Bu yayında hmm. biraz daha teknik gidebiliriz mesela, hani bu yörüngeye <gülüyor> nasıl oturuyor uydu, hesaplamaları nasıl yapılıyor, dünya düz mü, <gülüyor> şimdi, <gülüyor> dünya düz mü ne kadar gidiyor? <gülüyor>